Bugün 12 Ekim 2021 salı Mars günündeyiz Oğlak burcundaki ay güne kararlı ve rasyonel enerjiler veriyor öğle saatlerinde Ay boğa burcundaki Uranüs'te üçgen terazi burcunda gerileyen Merkürle de dik açı yapacak zihinsel enerjimiz bugün yükselirken çevremizde daha fazla paylaşım yapmak isteyebiliriz ancak yanlış anlaşılmalar ve iletişimde sorunlar da artabilir özgün fikirlerimizi ortaya koymak bizim için son derece önemli olabilir Hak-adalet arayışımız artarken, bilinçaltımızda tuttuğumuz geçmiş düşünce ve duyguların ortaya çıkması da mümkün. İlişkilerimizde bazı sorunlar görünür hale gelebilir. Yanlış bilgilendirmelere ve manipülasyonlara karşı da dikkatli olmalıyız. Terazi burcunda gerileyen Merkür ile Boğa burcundaki Uranüs arasında kesinleşen sert açıda, iletişimde ve trafikte sorunlara ve kazalara yol açabilir. İletişim araçları, elektrikli ve teknolojik al aletlerde bozulmalar artabilir. Akşam ve gece saatlerinde Oğlak Burcu'ndaki Ay, Terazi Burcu'ndaki Mars'la dik açı yapacak. Fiziksel ve duygusal, huzursuz ve streste olabileceğimiz bu saatlerde çevremizdeki kişilerle de tartışabilir, kaza ve sakarlıklara daha yatkın olabiliriz. Yükselen enerjimizi kontrolü kullanıp agresif ve riskli davranışlardan uzak durmaya çalışalım. Gece saatlerini sakin ve dinlenerek geçirmekte fayda var.